Dünya tarihi teorileri yeni kapıdaki buluntuların ardından sarsıcı bir biçimde değişmişti. 36 gemiden oluşan ticaret filosu kalıntıları İstanbul'un deniz ticaret sistemi içindeki önemini 8500 yıl geriye götürmüştü. Günümüzde deniz ticaretinin global hacmi 30 trilyon dolara ulaşmış durumda. 150 farklı ülkeye ait 53.629 ticaret gemisi her gün milyonlarca ton yük taşıyor. Teknolojinin gelişmesiyle gemilerin boyutları her yıl biraz daha büyüyor. Enerji sektöründeki ilerlemelerle akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan tankerlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Güvenlik ve çevre riskleri yönetimlerin en önemli sorunu haline geliyor. Tüm bu nedenler ülkeleri daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli yeni deniz yolları arayışına itiyor. 1903 yılında inşa edilen 82 kilometrelik Panama kanalından günde 2300 gemi geçmekte. Akdenizle Kızıl Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalı, Baltık denizine açılan Almanya'daki Kiel kanalı, 1776 kilometrelik Çin'deki Grand Kanal, dünyada inşa edilen 48 kanaldan sadece birkaçı. Dünya deniz ulaştırmasının yüzde 25'i, Türkiye'nin içinde yer aldığı Akdeniz Havzası'nda gerçekleşiyor. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere tek çıkış kapısı olan İstanbul Boğazı da, bu artan deniz trafiği nedeniyle çeşitli risklerle yüz yüze. İstanbul Boğazı'ndan günde ortalama 115 gemi geçiyor. İstanbul Boğazı, dünyanın en dar, en yoğun ve tehlikeli doğal su yolu olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar İstanbul Boğazı'nda 8 büyük kaza yaşandı. Bu kazalar neticesinde 73 kişi yaşamını yitirdi, 1.3 milyar dolar maddi kayıp yaşandı. İstanbul Boğazı'nın mevcut güvenli geçiş kapasitesi, yıllık 25.000 gemi iken bu rakam 40.000'e aşmıştır. Bir geminin boğazdan geçmek için bekleme süresi 15 saate çıkmakta bu da sektör için önemli maliyetlere dönüşmektedir. Türkiye birçok ülkenin geçmişte yaptığı ve halen yapmakta olduğu gibi alternatif ticaret yolları inşa ederek güvenlik risklerini azaltabilir. Kanal İstanbul Projesi 11 milyar dolarlık yatırımla İstanbul'un tüm deniz risklerini ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak ve ülkemize yılda 1 milyar dolar gelir getirecektir. Bu proje için Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ başta olmak üzere, 7 üniversite, 200'e yakın akademisyen ve uzman çalışmış, 33 bilim dalında ayrı ayrı raporlar hazırlanmıştır. Tüm ekolojik ve deprem riskleri simüle edilerek en uygun konum seçilmiştir. Kanal İstanbul Projesi, dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticareti merkezi olma konumunu güçlendirecektir. Güçlü Türkiye için her sektörde güçlü projelerle, Atılım Zamanı